Herkese merhabalar arkadaşlar. Merakla beklenen General Mobile'in yeni modeli ofisimize ulaştı. Biz de kutusunu açalım istedik sizlerle beraber. Ama kutu açılımına geçmeden önce bakın jelatini görüyorsunuz. Ee, bir ince geldi kutubana diğer modellerine göre birazdan incelmiş geldi. Acaba... Hani bunun içerisinden de adaptörü çıkardılar mı, kulaklığı çıkardılar mı diye insan bir düşünüyor. Şimdi kutuyu beraber açtığımızda göreceğiz. Ama derseniz önce şu jelitini bir yırteyim. Ee, özelliklerinden bir bakalım. Özellikleri zaten kutunun üzerinde. Hepsini yazmışlar. Yani bütün özellikler kutunun üzerinde görünüyor. Baktığımız zaman arkadaşlar Android 11 ile geliyor. 6.78 inçlik Hull HD Plus çözünürlükte bir ekranımız bulunuyor. 108 megapiksellik bir kameranın öncülük ettiği dörtlü bir ana kamera modülümüz var. 16 megapiksellik selfie kamerası Mediatek G95 Yonga seti. 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama, microSD kart desteği de bulunuyor bu arada. 5000 mAh'lik batarya, 18 W hızlı şarj desteği. Ekran altı değil galiba. Bu normal parmak izi okuyucusu ve NFC özellikleri mecbur. Şöyle bir nereden şu etiketi bir sökelim. Telefonumuzu açalım. Genel itibariyle bakıldığı zaman özellikler klasik General Mobile çizgisinde diyebiliriz. Çok kötü değil. Tabii burada fiyatı da önemli. Genele baktığımız zaman General Mobile'ın GM21 falan, GM21 Pro modelinde genel itibariyle piyasa ortalamasının altında bir etiketle gelmişti. Bu arada ben bunu açamadım. Şurayı da şey yaparsam. Açarım muhtemelen. Dolayısıyla bu fiyatın da piyasa ortalamasının altına gelmesi demek arkadaşlar. İyi bir satış fiyatı anlamına geliyor. Evet şöyle. Bakın direkt böyle. Tanıştığımıza memnun oldum diye bir kart geldi önümüze. Bu güzel düşünülmüş aslında. Şimdiye kadar diğer kutularda görmemiştik. Şöyle çıkıyor mu bu? Evet çıkıyor. Şöyle, telefonumuzu alalım şuradan. Hop, telefonumuzu aldık. Şimdi telefona birazdan geleceğiz arkadaşlar. Kutu inceldiği için acaba aksesuarlarda bir azalma oldu mu dedik ama olmamış. Gördüğünüz gibi burada yine adaptörümüz bulunuyor. Şurada bir hop çıkartalım şöyle tip C kablomuz diye düşünüyorum. Evet tip C kablosu bulunuyor ve evet General Mobile yine kulaklığı da kutu içerisine dahil etmiş. Şöyle bir kulaklığımız mevcut. Biraz demode kaldı artık bu kulaklıklar ama şöyle bir kulaklığımız yine kutu içerisinden çıkıyor meraklıları için söylemiş olalım arkadaşlar. Şurada da yine bakalım ne var garanti belgesi falan vardır muhtemelen. Evet garanti belgesi, sim kilidi, iğnesi vesaire vesaire. Burada tek eksik Çinli üreticilere göre içerisinden bir kılıf çıkmaması arkadaşlar. Biliyorsunuz o telefonların içerisinden. Kılıf da çıkıyor. Şöyle telefonun şu e-mail numarasını sökeyim. Şöyle alayım şunu şu kenara. Heh. Gördüğünüz gibi burada dörtlü bir ana kamera modülümüz bulunuyor. Tabi bu kamera gerçekten 108 megapiksel mi yoksa upscale edilmiş bir e, modül mü? Onu incelememizde öğreneceğiz arkadaşlar. Şu da telefonumuzun ön yüzü. Şöyle çıkartalım şunu. Dilerseniz bir açalım. Şurada power tuşundan. Açalım. Parmak izi okuyucusu bu arada arkada değil. Dolayısıyla şurada muhtemelen power butonunun üzerine yerleştirilmiş. Damla çentikle gelmek yerine burada bir delikli ekran tasarımından bahsetmek mümkün. Alt çerçeve bir tık kalın ama yan çerçeveler vesaire gayet ince arkadaşlar. E, telefon genel hatlarıyla güzel tasarım olarak güzel. Bu renk de güzel. Siyah beyaz ya da siyah gri bir tarzı var. Şuralara göre daha koyu bir renk var mesela. Buralarda daha açılıyor. Özellikle ışık tuttuğunuzda çok belli ediyor kendini. Şöyle tuttuğumda evet bayağı ışıkta belli ediyor. Ee, kamera kurulumu güzel. Şuraya flaşını yerleştirmişler. Ee, güzel görünüyor. Yani telefon tasarım anlamında çok kötü değil. Gayet güzel hatta yani. Ee, önümüzdeki günlerde bunun incelemesiyle karşınızda olacağız. Bakalım e, telefon bizlere neler sunuyor neler sunuyor. Bunları hep beraber görmüş olacağız arkadaşlar. Elbette bu telefonun başarılı olmasındaki temel nedenlerden birisi. Az önce de bahsettiğimiz gibi nedir? Fiyatıdır arkadaşlar. Dolayısıyla... Uygun bir fiyatla gelecekse eğer bu telefon yine başarılı olabilir. Tabi günün sonunda geldiğimiz zaman... E Sadece fiyat ya da telefon donanımından ziyade işte bizlere sunduğu özelliklerden de ziyade teknik donanımından da ziyade ne önemli? Tabii ki servis kalitesi önemli. Biz bu servis kalitesinden de vesaire de bahsetmek istiyoruz sizlere açıkçası. Hani son dönemde General Mobile ile ilgili bazı söylentiler vardı. Çoğu servislerinin kapandığı, birkaç tane servis noktasının kaldığı vesaire. Bunlarla da ilgili ufak bir çalışma yapacağız ve bu konu hakkında da sizlere en net bilgiyi vermeye çalışacağız arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar gm 22 Pro'nun incelemesinde Yeniden sizlerle birlikte olacağız bu süre içerisinde. Bizleri kanalımızdan takip etmeyi unutmayın. Özellikle de bu cihazın teknik servis tarafında kafanıza takılan soru işaretleri varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Biz de bunlara en azından incelememizde sizlere cevap vermeye çalışmış oluruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.